ki o, akıl ve görüşünde kuvvetli bir melektir. Hemen gerçek meleklik şekliyle doğruldu, o en yüksek ufuktaydı. Sonra Cebrail ona yaklaştı ve aşağıya doğru sarttı. Onunla arasındaki mesafe iki ay kadar yahut daha az kaldı. Allah kuluna verdiği vahiy verdi, onun gördüğünü kalbi yalanlamadı.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 ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. İşte onların ilimden erişebilecekleri son sınır budur. Şüphesiz Rabbin yolundan sapanı daha iyi bilir. O hidayette olanı da iyi bilir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Akibet, sonuçta kötülük yapanları yaptıklarıyla cezalandıracak,